Matematik hayatınızın çoğunda hatta hemen hemen hepsinde reel sayılarla uğraştınız. 0, 1, 0 virgül devirli 3, pi, e, bunların hepsi reel sayılara verilebilecek örnekler ve hepiniz bu sayıları yakından tanıyorsunuz. Sonra bir gün bir şey oldu, ilginç bir şey keşfettiniz. Bir sayının karesinin eksi 1'e eşit olabileceğini. Ve karesini aldığımızda eksi 1 elde ettiğimiz bu şeye, bu sayıya i dedik. Ve daha sonra bu imajiner yani sanal kısmın yani i'nin katları olan yepyeni bir sayı kümesi tanımladık ve bunlara da imajiner ya da diğer ismiyle sanal sayılar dedik. İmajiner sayıları örnek olarak i, eksi i, pi çarpı i, e çarpı i gösterebiliriz. Peki tüm bunlardan yola çıkarak reel ve imajiner sayıları birleştirirsek ne olur? Reel ve imajiner sayıların toplamı ya da farkı olan sayılar nasıl sayılardır? Mesela elimizde z sayısı olsun. Z harfi biraz sonra bahsedeceğimiz karmaşık sayıları göstermek için en sık kullanılan sembol. en sık kullanılan harf, z. Ve z, reel sayı olan 5 ile imajiner sayı olan 3 çarpı i'nin toplamına eşit olsun. Reel bir say ile imajiner bir sayıyı toplamış olduk. Bu iki sayıyı toplamak isteyebilirsiniz ama aslında toplayamazsınız. Bu iki kısım birbirinden tamamen farklı. 5 ile iyi toplamak kolay gibi görünebilir ama reel bir sayıyla imajiner bir sayının toplamını bundan daha fazla sadeleştiremezsiniz. Bu reel, bu imajiner. Ve bu sayıya da karmaşık sayı denir. Karmaşık sayı. Yani karmaşık sayıların bir reel bir de imajiner ya da diğer ismiyle sanal kısmı olur. Bazen böyle gösterimler de görebilirsiniz. z'nin reel kısmı nedir? 5. Peki z'nin imajiner kısmı, imajiner kısmı tanımlarken i ile çarpılan sayıya bakarsınız. Ve bu örnekte de bu, 3'e eşittir. Ve bu sayıyı iki boyutlu bir düzlemde gösterebiliriz. Her zaman kullandığımız koordinat düzlemini hatırlayın. Her iki eksende de reel sayılar vardır öyle değil mi? Karmaşık sayıların düzleminde ise dikey eksende imajiner kısım, yatay eksende ise reel kısım olur. İşte böyle. Reel kısım. Peki bu örnekte reel kısım neydi? 5. O zaman bu eksende 1 2 3 4 5. İmajiner kısım ise 3'tü. O zaman 1, 2, 3. İşte bu iki noktanın karmaşık düzlemde kesiştiği bu nokta karmaşık sayımızı gösteriyor. İşte z. Reel eksende 5, imajiner eksende 3. Başka karmaşık sayıları da aynı şekilde bu düzlemde gösterebiliriz. Mesela a karmaşık sayısı eksi 2 artı i'ye eşit olsun. Evet, bu sayıyı nerede gösteririz? Reel eksende, eksi 1, eksi 2. Ve imajiner kısmı da, artı 1 i olarak düşünürsek, imajiner eksende 1 gideriz. İşte burada, a sayısı, karmaşık düzlemdeki a sayısı. Son bir tane daha yapalım. Diyelim ki b karmaşık sayısı 4 eksi 3 i'ye eşit. Bu sayı nerede? Ne yapacağız? Reel eksende 4, imajiner eksende eksi 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Ve bu da b sayısı. Bu kadar kolay.